Amurada şatma da gider oğluyu, uzağa kız verme de gider oğluyu, arayın babayı gider Allah mucim Allah. Elinin kılmasın çamur etiler oyun, oy. gözünü sürmesin kömür etiler oyun, deli duaçlı eline etiler oyun. Oy. Allah acım Allah. amacım alma bugün son gün Sen dertli çalıp söylersin o yok Allah'ın emridir kime ne dersin o yok Şu yalan dünyada yansız neylersin o yok Ağlam acım ahla bugün son gün Song